Merhaba merhaba merhaba JT's kuat. Hoş geldiniz. Çünkü Wakanda forever. Ne la ama? Sen Survivor izliyor musun? Hayır. Evet. Hayır. Ama var orada. şey dedi. Wakanda forever falan dedi. Bu normal bir şey yani. anladın mı? Sonra ee, Sonra ki Ayaz barış barış, barış barış Barış Video bitti mi? <gülüyor> barış Ezbek Video bitti mi? Hayır. Sonra Barış <gülüyor> şey Sonra Barış Şey Bu o değil Türkiye. Allah Allah, vurmak istiyorum onu. <gülüyor> yani, Vur, o kadar. Lazım. Yani, anladın anladın normal bir şey ama şey yani şey Şeyi onun o, onun onun adı Mehmet değil mi? New Barış yüzbek. tamam. E? bak onun adı Barış, barış ama şey. ama Barış, barış. mı ya Allah Allah. İzleceğim be. Du. Neyse abi, evet, konumuz bu değil. <gülüyor> yani çok gereksiz bir şeydi ama. Evet, o bugün Türkiye siyaseti one set. <gülüyor> okay, haydi. Video, video geçeceğiz Ama geçmeden önce netikten, ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Abone ol, like at, arkadaşlarına paylaş. Yani birlikte gülelim yani. Gel yani... Siz gülmüyor musunuz şu anda Çok az ezmeyeceğim şu an ama neyse. Video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Sonra yemek yiyeceğiz, kebap yiyeceğiz. Ama yani neden söylüyorum size bilmiyorum ama söyleyeceğim işte yani. Evet. Ah teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kim? Kim düştü? Bir dakika Erdoğan mıydı az önce? He, devam et. Sessiz kalmaya çalışacağım ben. Kimse muzu. Helyum, helyum gazı ile meeting yapması tamam. Aşkımız Ya bak sana Oha. Ya bak. Bana bak. Muharrem, Muharrem. Ee, sana, sana baktım Recep. musun? Var mı merakınız? Takip ediyor musunuz? İzliyor musunuz? Evet. Bir dakika gerçek oldu mu? Yani yoksa klebler yani birleştiyor. Evet. Hmm. Anladınız yani. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ee, "vurur yüze" ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi Vermesin, terbiye mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Bu 1 1 1 bir yani, evet, Bir dakika konuşmak istedi galiba Ve konuşmasını söyledi Malatyalı Niyazi Mısri Ne güzel söylemiş Nadan'ı terk etmedin Yaranı arzularsın diye Evet Biz Nadan'ı terk ettik Nadan'ı terk ettik işte yarağını bul. Farkımız... Ne diyor biliyor musun? Ashim sana. Ashim sana. Diana mi yarul? Ashim like I'm love I'm in love with you. But this person was Ne diyor biliyor musun? Ashim sana. Ben bir de sayın bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın taşına taç yakşan başına bir gün görmesem point give me speech Wow Rab gibi men İyine erramp gibi görver İşte cesaret, işte işte. I should İşte cesaret, işte karaset, işte işte mertlik, adam gibi adamlık. Sayya <gülüyor> çık tepin. meclisi teşkil eden Sayın Başkan. Siz ben Sayın Başkan, like Um are you going to them up or do you want me to press conference I swear. Wow. are going on bak kendilerine bağladılar bağladılar Bak bu hangi dil bu? Türkçe mi? Evet, Çünkü ben beni anlamıyorum ya. Şey yani <gülüyor> sanki Türkçe değil gibi geliyor. Bana. Evet ya, <gülüyor> yani, yani, <gülüyor> yani duymadım gibi. Geliyor. Biz gerçekten çok uzun yolumuz var. Tamam doğru. Onun elimizde kaldı. halis ya. Çok ya. Alucinación, alucinación. Alucinación, alucinación. Alucinación, alucinación. ya. Halis Halis Halis Halis sorunu söylemekte, Türkiye'sini ifade etmek. Allah gibi. Allah gibi. bütün sokaklara bağırıyor diye. gibi. bütün diye. Şimdi buraya geldik. Burada babayı bulduk. 6 milyon inşaatsız ne? Hizs. Oha. cumhuriyetten bahseder. Seks cumhuriyetten bahseder. Ciman yok. Tokbo. Nejat Erda dışında küçük çekmeler haykırıyor. Küçük çekmeleriz. Muhterem küçük çekmeler. Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü Hatta bir yoktur, hatta bir yoktur. Hatta bir bu. like said, no one um Then he was trying to it, then he forgot. çok acıdı. Acıdı, acıdı, acıdı, acıdı. Senin için setti. Yapmadık. Biz orada bunları. oturalım mı oturmayalım mı diye düşün. Fakat otur bir çıkacak. bugünleri gördüğü için Ak Partiyi kurdu. İyi parti. Oha. Gördüğü için Ak Partiyi kurdu. İyi parti. Oha. iyi parti demek istedi? Ak parti dedi. İyi. Like etnik unsurdan bahsediyor. <gülüyor> Kimdir bu 36 estik diyorsun? <gülüyor> Unsur diyorsun. 1.5 mi ya? 23 af Bir şey diyeceğim ya. Bu adamın Türkçe hiç anlamıyorum. Evet. Nereli acaba? the Unsur diyorsun. 23 ekim. Instead of 29. Oha. Bu nasıl? Ha susam 23 23 afedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim eee Cumhuriyet Riş geliyor. Yani lentriz kanım. Haydi evet, evet ablaçım. Ha bu lentriz kanım. Anlıyor musun? Sonraki klip. Hayatım yani lentriz kanım. Ço no. Anlıyor büyük çalışmamız. Alma, gidelim. Okyo gireyim. İki de mi de oturuyorum. Ondan sonra uçak kalmıyor. Oluyor 15 buçuk. Ulaştırma Bakanı da burada uçağa hala kalmıyor gülenler evet. yanılmışlardır. Di ayetinde kuranlar sıkışmış kalmıştık. en güzel Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini illerini, illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ilçeleri. Geri geri. O lan işte, gençlerden birinin kurt gibi uluması. O lan Evet. bunu anlamadım Evet gördüğünüz gibi çok anlamadık yani ama Anladıklarımıza Güldük yani ve Ya öyle işte siz Beğendiyseniz ya da beğenseydiniz Like atabilir misiniz? Evet. Biz, Allah aşkına. Ve yorum yazabilirsiniz. Ve Evet ve bir dahaki sefere görüşene kadar barış.